Dünyaya baktığınızda girişim sermayesi fonlarının yanında kitle fonlama araçları dediğimiz yeni inovatif yöntemlerinde kullanıldığını görüyoruz. Biz de yine Ankara Kalkınma Ajansımız aracılığıyla Türkiye'de ilk defa kitle fonlama sistemine dayalı bir destek mekanizması geliştirdik. Ben aslında Ankara tekne, tekmerinde bu kitle fonlamasının bir parçası olmasını buradan tavsiye ediyorum. Gerçekten ilk başta benim de soru işaretleriyle yaklaştığım ama uygulamalara baktığımızda çok güzel neticeler aldığımız eee bir programdan bahsediyoruz. Eee burada Ankara Tekmer'le de kalkınma ajansımızın eee yapmasını ben tavsiye ediyorum. Nedir bu program? Girişimcilere mentor desteği verilmesiyle başlayan süreçte ihtiyaç halinde ee, ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi için gerekli laboratuvar ve test e, hizmetlerinde maddi desteklere kadar her türlü girişimcinin e, ihtiyacını biz karşılıyoruz. Devamında da ülkemizde sermaye piyasası kurulundan lisans alarak e, paya dayalı kitle fonlaması sistemini hayata geçiren ilk platform olan fonbulucu.com üzerinden Böyle ...bu şirketlerimiz paylarının bir kısmını yatırımcılara arz etmeye çalışıyorlar. Biz de bu sürece destek veriyoruz. Burada kitle fonlaması kampanyası başlatabilen girişimciler için... ...platformun girişimcilerden talep edeceği her türlü e, hizmet e, e, bedelini de... biz ...kalkınma ajansları olarak destekliyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Eğer girişimci kampanyası kapsamında... Ee, bir resmi girişim sermayesi fonundan 150 bin lira yatırım alırsa biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak buraya da kendimizden 50 bin lira katkı sağlıyoruz. İlk başta tabii rakamlar küçük gibi gözükebilir. Bugüne kadar dört tane girişimcimiz bu destekten faydalandı ve burada 600 bin lirası girişim senayesi fonlarından 200 bin lirası Kalkınma Ajansından olmak üzere ee, burada filiz girişimlere gerçekten katkı sağlayacak ciddi bir fonulu oluşturduk. Tabii bu bizim sadece kendi katkımız. Fonbulucu.com üzerinden de kitle fonlaması vasıtasıyla bu kampanyalar vasıtasıyla bireysel yatırımcılardan da bu şirketlerimiz gerçekten büyük e, paralar toplayabildiler. Ve bu rakamlar da önemli rakamlar. Bu manada da biz... E, bu sistemi daha çok yaygınlaştırmak istiyorum. Tabii e, biz aslında yaptığımız desteklerle e, kurumsal olarak bu şirketlerimizin yanında olduğumuzu kendilerine göstermiş oluyoruz. Bu manada da onların işlerini daha da kolaylaştırıyoruz. E, ve burada bireysel yatırımcılar için de ciddi bir güven unsuru oluşturup, e, ...kampanyalarının başarıya ulaşmalarını sağlamış oluyoruz. Şu anda da yine Ankara'mızda iki tane girişimcinin kampanya süreci, süreci, yani kitle fonlama kampanya süreci devam ediyor. Ben şahsen tekrar söylüyorum, sizleri de bu yenilikçi desteği takip etmeye de davet ediyorum...